Hepinize sağa arkadaşlar Ben Muhammed hoş geldiniz. Bugün sonra bükler arkadaşlar Yeni aldığım youtube akımına yeni aldığım kanallarımı açıkcacım arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar youtube'u bırakmıyorum Dün attığım videoyu izleyenler e, Biliyordur Ben e, videomda dedim ki Eğer bu videoyu izleyip iyi e, like Youtube'u bırakmayacağım dedim evet. Ve youtube'u bırakmıyorum arkadaşlar çünkü iyi izleyip iyi like sayesinde gerçekten Her videolarımız eğer böyle devam ederse bütün bizi öne çıkarır. Ekanımız daha hızlı bir şekilde görüyor. Ee, normalde arkadaşlar ben çok izleniyordum eskiden. Bakın Ben toplu gitarı aldığım andan itibaren benim için her şey bitti. Bir hafta video atamadım ve benim için her şey bitti. Bütün izlemelerimiz yerin dibine çöktü. Ama ben yine her gün o maşotuzda video attım attım attım attım. Yine izlenmedi ama bu sefer sabrımın bir sınırı var yani yani 50 izlenen video neden 5 dakik like geliyor. Bu anlamış değildim arkadaşlar o yüzden o videoyu çektim. Bazı arkadaşlar ben 10 hesaptan birden like oturum diyor ama o YouTube'un olarak algıladığı için onu saymıyor like'lar. O yüzden belli mesela 18'e arayla atın ya da 5 dakika arayla attığınız zaman YouTube'un spam olarak saymaz. Size tavsiyem 5'er 5-10 dakika arayla atın. Şimdi gelelim kararlarımız arkadaşlar, kanalımızın çeşitliliğini arttırmak istiyorum biraz, biraz diğer oyunlara da oynamak istiyorum. Ee, ama bazı arkadaşlarımız arkadaşlarımızda beraber toplu kısmet de. iki kişi PUBG'dir arkadaşlar, PUBG çekemem. Ee, PUBG çekemem arkadaşlar, Put olayından sonra, Putu tapma olayından sonra Hayat'ta çekemem. Belki ondan önce olsa da belki çekebilirdim ama şu an çekemem. Yani Minecraft zaten çekeceğiz yakında, Minecraft'a başlısam arkadaşlar. Ee, AWS videosu atacağım bir ara kritik ops. Onu da inşallah izlersiniz ama onu da biraz arkadaşlar e, bazı arkadaşlar oyunu bilmiyor olabilir o yüzden bir defa çekeceğim Deneme varsa arkadaşlar bir oyunları çekeceğim. Hangisi daha fazla izlenirse o videoları devam ettireceğim arkadaşlar. Kanalımıza biraz çeşitliliği arttırmak istiyorum Dediğim gibi. E, Kanalımız çifte artmazsa gerçekten çünkü bu son olabilir gerçekten bu son videolarımız olabilir. Biraz çeşitleri arttırırsam arkadaşlar daha fazla izlenme alabilir Çünkü tek bros tartı arkadaşlar artık içerik kalmadı çünkü gerçekten. Biraz diğer oyunları yüklenir ki içeriğimiz artsın. Hem kanalda çeşitliliği artar. Hem belki bazı oyunlarında kendileri özellikliği oluştuğu için daha fazla abone kasarız. Çünkü mesela işte şöyle bir şey var. sadece bir tür içerikten abone kasmak var. Bir de beş tür içerikten bir abone kasmak var. Beş tür içerikten abone kasmak daha sizin için daha faydalıdır. O yüzden arkadaşlar biraz çeşitleri arttıracağım. Benim gibi arkadaşlar bu videonun altına da kesinlikle yazın arkadaşlar, hangi tür oyun istiyorsunuz, hangi oyunları istiyorsunuz. Mesela Minecraft'da çekeceğiz, KurtiGobu da çekeceğiz, KurtiGobu da çekeceğim, arkadaşımla rank gireceğiz, onu da çekeceğim arkadaşlar rank'a gireceğiz. Ee, neyse arkadaşlar yani böyle olacak, çeşitleri biraz attırmak istiyorum benim gibi. Çeşitlikler için YouTube'a bırakmıyorum ben, bu videoyu arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa yorumlara, yorumlara arkadaşlar çeşit yazsın, çeşit yazanların hepsine kalp atacağım. Benden bu videonun kanalıma kadar olsun arkadaşlar. Her alakalı kanalımıza abone değilseniz aşağıya kanalımıza abone olun, unutmayın. bu videoyu sağlayacağım en az bir 20 like bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kalın sağlıcakla. Bay bay.